Yaşadığı sorumluluk sıkıntısından dolayı kaybedilecek. Ama bu biliniyorsa, bebek hemşirelerimiz, çocuk doktorlarımız bu konuda özellikle önceden bilgilendirilmişse gereken müdahalesi en kısa zamanda öncesinde de gereken hazırlıklar yapılacak. Ee, Başhekimimiz de burada pek çok kalp damar anomalisi, ne şansına sahip olabiliyor. Bunların evet. bilinmesi veya bilinmemesi arasında bebeğe doğumdan sonraki müdahaleler çok çok farklı gösterebiliyor. yaşam şansı çok artabiliyor.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 Sezeren bir ameliyattır. Yani bugün nasıl e, bir hastalığımız ortaya çıkıyor, e, doktorlara gitmek zorunda kalıyoruz, e, iyi ki varlar, safra kesemizde taş oluyor, safra kesesi ameliyatı yapıyorlar bize. Apandesitimiz biz patlıyor, apandesitimiz, ameliyatı yapılıyor. E, bunların hepsi ciddi ihtiyaç sonucunda ve bir hastalık için yapılıyor. E, de bir ameliyat. Yani eğer mecbur kalmadığımız müddetçe gidip safra kesemizi aldırır mıyız?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 tüm her bir aşamasında her bir gün buradaydılar. E, kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm e, hizmet alan hastalar adına diyelim